Nasıl bilmem bu icra Dayan Ya Resulallah Ezer mezerimde bir Dinme sarahna yani etkimbe ya rasulallah ya O baby, where İzlediğiniz için